Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi bu videomuzda dördüncü ünitemize geçiyoruz. İkiz üçgeni öğreneceğiz arkadaşlarım bu videomuzda. Yedi tane kazanımı var. Hepsini tek videoda çekmeye çalışacağım dostlarım. Bakalım hadi hiç vakit kaybetmeyelim. bir bismillah diyelim. Şöyle birinci köşe taşımızın ne sorduğunu bir öğrenelim. Diyor ki tepe açısının karşısındaki kenarın uzunluğu. Dostlar ikiz kenar üçgende şurada yanda göstereyim ben onu size. Bir ikiz kenar üçgen çizeyim. Şunlar ikiz kenarlarımız olsun. ikizkenar kenar üçgende tepe açısı dediğimiz açı bu ikiz kenarların kesiştiği yerdeki açı tepe açısıdır. Bunun karşısındaki kenarın adına taban denir. Taban kenarı illa altta olmak zorunda değil. Hangi kenar eşit değilse ona taban kenarı denir. Ve diyor ki tepe açısının karşısındaki kenarın uzunluğu 6 santimmiş. Yani bizim tabanımız 6 ymiş. Çevresi 20 santimmiş yani 3 kenarının toplamı 20. 6 buradaysa 14 kaldı mı diğer ikisine? Ve bunlar da eşit oldukları için 7-7 paylaştılar. Buna göre üçgenin tepe açısını oluşturan kenarlar işte bunlara biz ikiz kenar diyoruz ki bu ikiz kenarlardan biri kaç santimdir diye soruyor. Tabii ki 7 santimi bulduk. İkinci soru ABC üçgeninde BAC açısı yani şuradaki açımız. Eşittir ACBE yani şuradaki açıya eşitmiş. Dolayısıyla bunlar bizim üçgenimizin eşit açıları. Eşit olmayan açı bizim tepe açımızdı burası tepe açısı. Tepe açısını oluşturan iki kenar bakın BC ile BA eşit ikiz kenarlardı. O zaman bu 15 ise BC de 15'tir. Şuraya kaldı 12. Ve bakın özel dik üçgenimizi hatırlarsanız şu üçgende. 9, 12, 15 dik üçgenimiz vardı bizim. 3, 4, 5'in 3 katı demiştik buna. Sonra şuradaki dik üçgenimizden Pisagor yapacağız. Ama Pisagor'u çok nadir yapıyorduk biz dostlar. Önce kenarlara bakın dik kenarlara. Biri diğerinin 3 katıysa benim hatırım için ezberleyin demiştim. Biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök 10 katı olur Hipotenüs demiştik. Böylelikle Pisagor'dan kurtuluyoruz dostlarım. Çünkü çok sık çıkıyor bu üçgenler karşımıza. Evet. Üçüncü sorudayım. ABC üçgeni biçimindeki bir karton D doğrusu boyunca katlandığında C noktasının görüntüsü C olmaktadır diyor. Peki. Buna göre de BC uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi biz katlama sorularında ne yapmayı öğrendik? Bunu da üçgende açıdan beri yapıyoruz. Katlanmış şekli katlanmadan önceki haline bir kere geri açacaktık Burası C sonra C üssü K katlanmadan önce CKydı O halde bunlar birbirine eşit BK kat çizgisiydi O halde bu BK kesinlikle bir açıortay olacak demiştik BC katlanmadan önce BC üssüydü Bunlar da birbirine eşit. Bakın burada küçük bir ikiz kenar çıkarttık ve ikiz kenar üçgendeki kayı kuralımı hatırlayın. Üçgende açıda anlattım, konu anlatım videolarında da bahsettim. Bir üçgende yükseklik, kenar ortay, açı ortay aynı doğruysa buna biz ikiz kenar üçgen diyorduk, kayı kuralı diyorduk buna da. Ve kayı kuralının bakın ikiz kenarı var yani i'si var, açı ortayı var yani a'sı var, kenar ortayı var yani k'sı var o zaman yükseklik yani y'si de olacak burası 90 derece gelecek peki başka ne diyor ab ile ac eşittir diyor o halde şimdi biz burayı toplamda ne bulduk 12 16 20 mi bulduk dostlarım? demek ki ab de 20 şuraya da 20 çakalım başka bakın şu turuncuyla mavi üçgenin birleşiminden oluşan dik üçgene bakın dostlarım 16 12 o halde burası. 12, 16, 20 dik üçgeni. 3, 4, 5'in 4 katı. Bize de BC uzunluğunu soruyor. Hadi gelin şurada Pisagor'u çakalım. Bakın yine benim hatırım için ezberlemeniz gereken bir üçgen demiştim. Ve bizi ne kadar büyük sayıların Pisagor yapmasından kurtarıyor. Bakın biri diğerinin 3 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 10 katıdır demiştim. Demek ki cevap 4 kök 10'muş. Bursa'dan geldi. Evet, bir numara tamamdır. İki numaralı köşe taşına geldik şimdi dostlarım. Bakın bir ikiz kenar üçgen görüyorum burada hemen. Ve ikiz kenar üçgenin tabanına kenar ortay indirmiş. Şimdi artık kayıyı iyice öğrenin dostlarım. İkiz kenar üçgen, yükseklik, açı ortay, kenar ortay. İkiz kenar üçgendeki kenar ortay, açı ortay da olur, yükseklik de olur. Yani burası hem açı ortaydır hem de yüksekliktir. Dolayısıyla sekiz... 15-17 üçgeninden buranın 15 olduğunu gördüm. Ve bakın şurada da bir dik üçgen çıkarttık. Hipotenüsü X olan bir dik üçgen. Bir dik kenarı 15. Diğer dik kenarı da 15. İkiz kenar dik üçgen çıktı. Neydi burada hipotenüsümüz? Dik kenarlardan birinin kök 2 katıydı. Yani cevap 15 kök 2. 2 numaradayız dostlarım. Yine kayı kuralını görün arkadaşlar. Bakın. Açı ortay gelmiş, kenar ortay olmuş. Kayı kuralı gereği... Açı ortay, kenar ortay olduysa yükseklik de olur. Bu üçgen ikiz kenar olur. Yükseklik olduğunu bilmem benim için yeterli. Yani burası 90 derece o halde. Ve bakın diklikten diklik indi. O halde öklit çakarım ben. H kare P çarpı K ökliti yapacağım. Yani X kare 12 çarpı 3 öklitinden... X kare eşittir 36. Neyin karesi 36? Tabii ki Denizli'nin karesi 36'dır dedi. Geldim 3 numaraya. Aşağıda giriş kısımları ikiz kenar üçgen biçiminde olan iki çadır göstermiştir. Çadırların yıkılmaması için tepe noktasından yere dik olarak 160 santim ve 110 santim uzunluğunda kalaslar yerleştirilmiştir. Bakın şimdi bunlar ikiz kenar üçgenmiş bu çadırların şuraları. Ve buraya yere dik bir pozisyonda iki tane kalas dikilmiş. Bu 160, bu da 110 santimmiş. AB'nin toplam uzunluğu 240'miş dostlarım. Bakın şimdi bu yükseklik, ikiz kenar üçgende kenar ortay oluyordu. Hatırlayın şurayı ikiye bölecek. E bu da aynı şekilde kenar ortay olacak. Yani şuraya A, A, buraya da B, B diyebilirim. Ve bana toplam 2 A ile 2 B'yi 240 vermiş. O halde A ile B'nin toplamı olan şu kalaslar arasındaki uzaklık yarısıdır 240'ın 120. Şurası 120. Bize neyi soruyor? Çadırların girişlerinin tepe noktaları. Yani şurayla şura. Arasındaki uzaklık. İşte dik üçgende çözdüğümüz dik yamuk sorusunun aynısı arkadaşlarım. Bakın şöyle mavi ile de indireyim şunları. Alın size dik yamuk. Ne yapıyorduk dik yamukta? Hemen şuradan bir yükseklikte biz çiziyoruz. Burası da 120'dir dikdörtgenden. 110sa burası da 110, şuraya da 50 kaldı diyoruz. Ve bakın 5, 12, 13 üçgeninin 10 katını almış 50, 120, 130 üçgenidir diyorum. Cevabımı da Adana'dan işaretliyorum dostlar. Evet, 2 numarada tamamdır. Çevirdim arka tarafı. 3 numaralı köşe taşımızdayız. Bakınız çok güzel ve çok meşhur bir soru. Her soru bankasında karşınıza çıkabilecek bir soru tipidir ki bu. Şunu göreceksiniz. DE'ye bakın dostlarım. Şimdi bizim kayı kuralımız ikizkenar kenar üçgenin en meşhur kuralı. DE doğrusu yüksekliktir desem dikinmiş evet doğru. DE doğrusu kenar ortaydır desem evet hocam indiği kenarı ikiye bölmüş kenar ortaydır da. Ne demiştim ben? Bu dört maddeden ikisi varsa diğer ikisi mutlaka olacak. Yani bu DE açıortay olacak arkadaşlar. Tabi bunun için önce D'nin bir köşeden çıkması lazım. Bu yüzden şunu çizdim ki bir üçgene tamamladım ve bu üçgen ikiz kenar olacak. Şununla şu eşit. Burası da açıortay olacak dedik. Artık gerisi kolay. Bakın 40, 90, şurası 50. O zaman bu da 50. O zaman burası 40. 50, 50, 100. Burası 80. Bu da ikiz kenar çıktı bakın. O zaman bu da 80. 80, 80, 160. Burası 20. Bize de şuranın toplamını soruyor. 20 ile 40'ın toplamı yaptı bize Bursa. İşte bakın çok güzel bir soru daha. Yine kayı kuralı göreceğiz dostlarım. AB'ye bakın. Yükseklik mi? Dikilmiş evet. Açı ortay mı? Evet. O zaman bu AB kenar ortay olacak. Yani... Şurayı 2'ye bölecek diyeceğim. O yüzden bunu bir üçgenin içine sokuyorum. Şöyle. Burayı da 2'ye böldüm. Ve burası 8 ise ikizkenar üçgen olacağı için... ...burada 8 olacak. Şuraya da 2 kaldı. Ve bakın şuradaki diklikten... De... ...diklik indi. O zaman öpleti çakalım hemen. H kare eşittir P çarpı K. Yani X kare eşittir 6 çarpı 2. O halde X kare 12... X eşittir kök 12, o da iki kök üçtür. Cevap Adana'dan patlar. Üçüncü sorumuz, ABC dik üçgeni biçimindeki karton DE boyunca katlandığında C noktası ile B noktası çakışıyor. İşte burada göstermiş bize. Hemen ne yapıyorduk? Katlanmadan önceki versiyonuna geri açacağız şekli bir kere. Bu bir. Hemen şunu şöyle uzattım. Katlanmadan önceki haline geri getirdim. Burası C noktası. Şimdi CE katlandı, EB oldu. O halde bunlar eşit. Yani burası da 5. DC katlandı, DB oldu. Bunlar da eşit. Kat çizgisi açı ortaydı. İşte sana açı ortay. Kat çizgisi açı ortaydı. Burayı da 90-90 böldü ki zaten kayı kuralında. Biz bunların hepsini bakın ikizkenarsa kenarsa bu açı ortay hem yükseklik hem kenar ortay olacak derdik. Şimdi başka ne diyor bize? X nedir diye de bir soru sormuş arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bizim büyük dik üçgenimiz bakın 6 var 10 var. Buranın 8 olduğunu biliyorum ben. 6, 8, 10 dik üçgeninde. Demek ki burası 8 eksi x. O halde şurası da 8 eksi x. Çünkü ikiz kenar bulduk bunları. Ve bakın şuradaki sarı dik üçgende Pisagor yaparsak sorunun cevabı gelir. Hipotenüsümüz 8 eksi x. O halde 8 eksi x'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı yani 6'nın karesi ile x'in karesinin toplamına eşit. Peki şunu açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bir de ikincinin karesi. Eşittir. 36 artı x kare. Ve bakın buradaki x kare ile buradaki x kare birbirini sıfırladı. 36'yı 64'ün yanına alırsam eksi gelecek. 64 eksi 36 28 yapacak eksi 16x'i de bu tarafa atıyorum artı 16x diye ikisini de 4'e bölelim bu 7 kalır bu da 4x kalır 4'e bölersem bir daha 7 bölü 4 olur x yani cevap Bursa'dan patladı gitti evet 3 numaralı köşe taşımız da tamamdı geldik 4 numaralı köşe taşımıza burada da x kaçtır diye bir soru soruyor bize hemen ikiz kenar üçgendeki en meşhur taktik İkiz kenar görünce tabana dikliği indir. Aha indirdim. Bu diklik tabanı ikiye bölecek. 6, 6. Şurada bakın 6, 8, 13 geni çıktı. Burası 8. Sonra şu dik üçgene odaklanın. Bakın şu büyük X'in hipotenüs olduğu dik üçgen. 8 burası. Burası da 8 hocam. O zaman ikizkenar dik üçgendir. Hipotenüs dik kenarlardan birinin kök 2 katı olur. 8 kök 2 bursa çıktı. Yine ikizkenar görüyorum öğretmenim. O zaman hiç düşünmeyeceğim. Tabanına dikliğimi indireceğim. Bu diklik tabanı kök 3 ve kök 3 olacak şekilde ikiye böldü. Hocam şurada bir dik üçgen gördüm. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı yarısı olur 4, 60'ın karşısı ise 30'un karşısındakinin kök 3 katı olur. Yani şurası 4 3. E hocam köküçü buradaysa x'e ne kalır? C kalır? 3 köküç. Şuna bakalım. Kare biçimindeki bir tabloyu bir kat halinde tam olarak sarabilen bir ip tablonun c ve d köşelerine bağlanarak duvardaki bir çiviye asılıyor. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Tam olarak sarıyormuş. Yani bu ipin boyu mesela sen şu denizden başladığında dc, cb, ba ve ad kenarlarının şu dördünü dolaşıyormuş. O halde bu ipin boyu benim karemin çevresine eşit dostlarım. Bunu biliyorum şimdilik. Burada okuduğum cümle bu. Sonra iki kenarı yere paralel durumdayken denge sağlanıyor. Bu durumda çivi ile cd arasındaki mesafe iki kök 15 cm'dir. Şurayı bir okuduğumuzu yapalım. Çivi ile cd arasındaki mesafe iki kök 15 santim. Şunu bir yazalım. Sonra... Tabii ki bu ikiz kenar üçgen olduğu için arkadaşlarım şimdi şöyle diyelim tablonun bir kenarına A birim A birim A birim diyelim hatta 2A 2A 2A diyelim. Şurası da 2A'dır ve ikiz kenarın tabanına dikindiği için buralar AA olur. Ve bizim ipimizin boyu neydi bunun çevresi 2 4 6 8A. O halde burası da 4A burası da 4A gelecek. Hemen şurada Pisagor çakalım ve A'yı bir bulalım. 4A'nın karesi 5A kare eşittir. 2 15'in karesi 60 artı A kare olacak. A kareyi buraya aldım. 4A kare eşittir 60. 4'e böldüm. A kare eşittir 15 mi yapıyorlar? 15 değil mi? 4'e bölünce evet. Dolayısıyla A eşittir kök 15. Demek ki karenin bir boyu 2 kök 15'miş. Bunu bulduk. Sonra devam ediyoruz. Diyor ki tablo asıldığı ip 4 santim kısaltılıp Yine dengede duracak biçimde çiviye asılırsa çivinin cd'ye olan uzaklığı nedir? Şimdi ip 4 santim kısaltılıyor. Normalde bizim ipimizin boyu nedir toplamda arkadaşlarım? A'yı kök 15 bulduğumuz için. Çivi ile cd arasındaki mesafe. Biz burada bir hata yapmadık değil mi? Kök 15 yanlış değildir inşallah ya. 2 kök 15'in karesi ile a karenin toplamı... 4a'nın karesine eşit Toplam 8a olacak 4a 4a 4a'nın karesi Lan 4a'nın karesi 16a kare Abou! Az daha gidiyordu bak 16a kare olacak Heh şimdi oldu Niye ben demin yanlış yaptım ya 4a'nın karesi dedim Niye 5a kare yazdım oraya bilmiyorum neyse 16a kare eşittir 16a kare eşittir 60 artı a kare gelecek. Bunu bu tarafa atarsam 15 a kare eşittir. 60. O zaman 15'e bölersem a kare 4, a 2. Heh şimdi oldu ya. a 2 ise şurası 8, şurası 8. Yani ipin boyu toplamda 16 santim. Şimdi oldu. Ve ben bu ipi 4 santim kısaltırsam 16'yı 12 santim kalır. Ve bu 12 santimde buraya 6, 6 diye gelir. Şimdi dikliğimi indirdim burayı 2'ye böldü bizim bir kenarımız 2 a'ydı ve biz a'yı ne bulduk 2 o zaman bir kenar 4 yani şuralar 4 o zaman burası 2 burası 2. Şimdi Pisagor'u çakalım buradan hemen 6'nın karesi 36 eşittir 2'nin karesi 4 artı x kare 32 eşittir x kare 4 kök 2 eşittir x çıksın. Heh, şimdi oldu ya Bak, küçük bir hata dikkatsizlik nelere mal oluyor arkadaşlar. Beşinci soru, beşinci köşe taşımız, pardon. Evet, ABC üçgeninde, şimdi burada bakın ikizkenar büyük üçgen değil mi dostlarım? Dolayısıyla tabanın neresi olduğunu karıştırmayın. Taban 18. Toplam ben 18'e bir diklik indirdiğimde bu 18'i 9-9 diye bölecek. Yani 4 burası, 9 burası olacak ki 9-9 bölsün. Şimdi öklik yapacağım bakın diklikten diklik indi benim yan dik kenarım x o halde x kare eşittir önce yakın parça 4 sonra hipotenüsün çam tamamı 13 yani x eşittir 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 13 içeride kalır 2 kök 13'tür Bursa'dan geldi cevap. Şuna bakalım yine bir ikiz kenar üçgen ve bu ikiz kenarın açı ortayı tabana indiği vakit bu tabana dikinecek. Ve tabanı 2'ye bölecek. 9 ile 5, 14 ya taban. 7, 7 diye bölecek. Şurası 7'dir, şurası 2'dir. Ve bakın şu küçük dik üçgende yine öplik çakalım dostlarım. Yan kenarın karesi yani x kare eşittir. Önce yakın parça ikiyi, sonra hipotenüsün tamamı 9. 2 çarpı 9. x eşittir. 9 dışarıya 3 diye çıkar ama 2 içeride kalır. 3 kök iki olur. Cevap Denizli'den geldi. Şuna bakalım. Bir motor yarışı parkuru tasarlayan Metin şekildeki gibi tabanı 18 santim olan ikiz kenar üç gündür rampa tasarlıyor. Tamam. Daha sonra rampanın sağ kısmını törpüleyerek rampayı taban genişliği 10 metre olan çıkış ve iniş yolları birbirine dik olacak şekilde hale getiriyor. Yani şurası 90 derece olacak şekilde getiriyormuş. Önceden şöyleydi bizim bu rampamız. İkiz kenar dik üçgen, ikiz kenar üçgendi ve tabanı 18'di. Yani şurası da 8'di. Şimdi üstteki şekilden kurtulduk. Buna göre son durumda yolu tamamlayan bir yarışçının rampada aldığı yol ilk duruma göre kaç metre kısalmıştır diye bir soru soruyor bize. Hmm. Şimdi normalde bu ikiz kenar üçgende şuradan aşağıya ben bir diklik indirdiğimde bu tabanı ikiye bölecek değil mi? Bu ikiz kenar 18 ya. 9-9 diye ikiye bölecek. Yani şurası bir Şurası 9 olacak. Peki diklikten diklik indiği için hemen haşı bulalım. Haş kare eşittir p çarpı k yani 9 çarpı 1. Haş kare 9 haşı 3 bulduk Burası 3. Şimdi şurada 3 9 bakın biri diğerinin 3 katıyken iken Pisagor'a gerek yok. Küçük olanın kök 10 katı demiştim. O halde şurası da 3 kök 10. Şurada da 1 3 bakın yine biri diğerinin 3 katıyken burası da kök 10. Çünkü ilk başta 3 kök on, 3 kök on toplam altı kök onluk bir yol gider ilk başta giden. Ama törpüledikten sonra 3 kök on, bir kök on daha 4 kök onluk bir yol gider. Yani iki kök onluk bir yol kısalmıştır. Evet 5 numara da tamamdır. Geldik 6 numaraya. 2 tane paralel çizilmiş tabandan arkadaşlarım. Bakın şöyle yapalım. Normalde kural şu. Bu iki paralelin toplamı ikiz kenar üçgenimin bir kenar uzunluğuna eşit. Yani ya AB'ye ya da AC'ye eşit. İkiz kenarlardan birine eşittir diyor kural. Şimdi bize BC'yi 14 vermiş ya. Burası 14. Çevreyi de 30 vermiş. O zaman şunlara toplam 16 kaldı. 8, 8 diye paylaştırdım. Ne demiştim? Bu paralel çizilen iki doğrunun toplamı ikiz kenarlardan birine eşit. Yani 8'e eşittir. Cevap Bursa. Hemen gelelim şuna. 2 numara. Evet, yine bir paralellik var. DE paralel AC demiş dostlarım. DE ile AC paralelmiş birbirine. DE ile AC paralelse şurada bir yöndeşlik vardır. Burası da 45'tir diyelim. AB ile AC 12'ymiş. Buraya 12, buraya 12 yazalım x kaç santimdir diye bir soru soruyor. Şimdi şuradan da bir diklik çizsem ben. Şöyle. 90'ın karşısı 8, 45'lerin karşısı 4 kök 2 olur. Burası 4 kök 2. Şimdi şuradan da bir yükseklik çiziyorum. Yeni bir kural göreceğiz dostlarım. Bakın 90'ın karşısı 12 iken 45'in karşısı yarısının kök 2 katı. Yani 6 kök 2. Şimdi diyor ki kural, ikiz kenar üçgenin tabanından İkiz kenarlara çizilen şu iki dikliğin toplamı eşit açıdan çizilen yüksekliğe eşit. Yani 6 kök 2'ye eşit. O zaman 4 kök 2 ile x'in toplamı 6 kök 2'dir. Dolayısıyla x 2 kök 2 çıkar diyebilirim. Bunu bir daha dinleyin isterseniz arkadaşlarım. Baştan kuralı bir daha iyice öğrenin. Evet ABC ikiz kenar üçgeni biçimindeki bir karton. Tabanındaki k noktasından kenarlara paralel olacak biçimde kesilerek... İki üçgen ve bir paralel kenar elde ediliyor. Daha sonra kesilen iki üçgen, sağdaki gibi tepe, tepe noktaları birleştirilerek, birleştirildiğinde MN eşittir 12 cm oluyor. Buna göre AB eşittir AC. Şimdi buradaki ikiz kenar üçgenimiz AB ile AC. Bakın şu küçük de bir ikiz kenardır, şu da bir ikiz kenardır. Ve biz bunların ikisinin de tepe noktalarını birleştirirsek, taban, bunun tabanı A, bunun tabanı B. Bakın bunun tabanı buraya, bunun tabanı da buraya gelmiş. Yani ikiz kenarların toplamı MN. şuna çift çizgi, şuna tek çizgi koymuşum. İkiz kenarların toplamı 12 santimmiş şurası, 12. Demek ki buradaki şununla şunun toplamı 12. Peki bu ikisinin toplamı neye eşitti dostlarım? Bu ikisinin toplamı bizim ikiz kenarlarımızdan birine eşitti. Yani AB'ye eşitti dostlar. AB demek ki 12 santimmiş. E bu da 12 santim. Bize neyi soruyor? Başlangıçta BC'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye bir soru soruyor dostlar. Şimdi biz üçgen de açı açı kenar bağıntılarında ne işledik, Bir kenarın yani BC'yi alıyorum ortaya uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük farklarından büyük olacaktı. O zaman BC 24'ten küçük olacak. En fazla kaç olabilir diye soruyor bize 23 olabilir dedim cevap Ceyhan'dan geldik ve çevirdim arka tarafı 7 numaralı köşe taşındayız dostlarım son köşe taşımız evet, CH11 DF7 arkadaşlar ne demiştik ikiz üçgenin tabanındaki bir noktadan şu çizilen iki dikliğin toplamı ki bunu 7 vermiş buna da biz A diyelim 7 ile a'nın toplamı eşit açıdan çizilen yüksekliğe eşit yani 11'e. O zaman bizim a dediğimiz şey 4 ve bakın burada 3 4 5 üçgeninden Denizli geldi sorunun cevabı. Şuna bakalım. Yine aynı özelliği kullanacağız. Bakın bu bir ikizkenar üçgenmiş ve AB ile BC eşitmiş. O halde 75 ise burası da 75. 75 75 150 burası 30 oldu. Ve ne demiştim? Şu iki dikliğin tabandan çizilen iki dikliğin toplamı eşit açıların birinden çizilen yüksekliğe eşit. Yani bu yükseklik 6. 4 ile 2'nin toplamı. Peki 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı ne olacak? 12. Bize de BC'yi soruyor. Zaten BC, AB'ye eşit olduğu için bu da 12'dir. Cevap Bursa'dan gelir. Son sorumuza bakalım. İkizkenar üçgen biçiminde bir parkın kenarlarına yoldan ve uzakları 3 ve 6 olan... Yollar yapılıyor. Bakın aynı özellik. İkiz kenar bu. AB ile AC birbirine eşitmiş. O zaman bu 3 ile 6'nın toplamı eşit açıdan çizdiğim şu C'den çizdiğim yüksekliğe eşit. Burası 9. BC'yi 3 kök 10 vermiş. Şurası 3 kök 10. Ve sen şu dik üçgeni bir gör bakayım kardeşim. Şurada bir dik üçgen var. Bak 3 kök 10 burası 9 şurası 3 olsun hiç Pisagor yapmana gerek yok niye çünkü biri diğerinin 3 katıyken küçüğünün kök 10 katı oluyordu benim hatırım için ezberleyin demiştim buna göre AB nedir diye de bir soru soruyor bize şimdi AB'yi de bulalım hemen dostum burası 3 şuraya x yazalım o halde burası x artı 3 olsun şimdi şuradaki dik üçgeni konuşuyorum bakın 9 varken 9 12 15 olabilir mi diye düşünüyorum yani x'e 12 desen Burası 15 oluyor mu? Oluyor. Demek ki AC 15. O halde AB de 15. Yani sorumun cevabı Edirne'den geldi. Evet dostlar. İlk 7 köşe taşını gömdük. 26 dakika geçti. Bir sonraki videomuzda tarama testi. Konu testimiz kaç tane var? Yine bir tane var. Bir de ÖSYM sorularını çözeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.